40c küp eksi 5d küpü çarpanlarına ayıracağız. Evet, bu ifadeye bakıp 5'in ortak çarpan olduğunu hemen gördünüz, öyle değil mi? O halde bunu 5 çarpı 8c küp eksi 5 çarpı d küp olarak yazabilirim. Buradan da bir parantez açıp 5'i dışarıya alırsam, 5 çarpı parantez içinde 8c küp eksi d küp elde ederim. Aslına bakarsanız burada dağılma özelliğini tersine çevirmiş olduk. Şimdi buna baktığımızda ise 8'in 2'nin küpü olduğunu görüyoruz. C küp zaten C küp, bunda bir değişiklik yok. Ve eksi D küp. Ve tüm bunları burada 2 küp farkı var diyebilmek için yaptım. 8'in yerine 2 küp yazıyorum. Sonra 5, parantez içinde bunun yerine 2 C küp yazacağım. 2 küp 8 çarpı c küpse 8c küp eder ve sırada d küp var. Evet, işte iki küpün farkı. İki küpün farkını çarpanlarına ayırabilirsiniz. Nasıl yapıldığını hatırlamıyorsanız hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Elimizde a küp eksi b küp olsun. Bunu a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare şeklinde yazabiliriz. İnanmadıysanız, bu çarpma işlemini yapın, görün. Arada birbirini götüren birçok terim olacak ama sonuç olarak a küp eksi b küp bulacaksınız. Bu videoyla alakası yok ama gelin isterseniz hazır başlamışken, bir de 2 küp toplamının çarpanlarını hatırlayalım. a küp artı b küpün çarpanları. a artı b ve a kare eksi ab artı b kare. Evet şimdi bu uzun çarpma işlemlerini yapmayalım, soruya geri dönelim. Burada yazdığımız ifadeye dayanarak 2c küp eksi d küpü çarpanlarına ayıralım. a yerine 2c, b yerine de d'yi kullanacağız. Ve bunları da şuraya not edelim. a, 2c, b de d olacak. Burada eksi b küp, burada da eksi d küp var. O halde b ile d aynı olmalı. O zaman başlayalım. Yine 5 başlıyorum, 5'i yazarak başlıyorum. Parantezimizi de açalım. A eksi B yerine ne yazmamız gerekiyor? A 2 c'ydi. idi, B de D. O halde 2C eksi D yazacağız. Yani küpünü aldığımız ifadelerin farkı. 2C eksi D çarpı, şimdi A kare gelecek, A kare yerine 2C kare yani 4C kare yazacağız. Evet, a kare eşittir. 2c'nin karesi, 2'nin karesi 4, a'nın karesi de a kare. Sırada ab var. ab yerine 2c çarpı d yazacağız. Yani 2 cd yazacağız. Son olarak da b kare yerine d yazacağız. Çünkü b, d'ye eşitti. Ve işte bitti. Bu aradaki fazla parantezden de fazlalık parantezden de kurtulursak, şöyle yazalım. 5 çarpı, parantez içinde, 2c eksi d, parantezi kapadık, aç parantez, 4c kare, artı 2 cd artı d kare. Parantezi kapadık ve bitirdik. Şahane!